kanalci anlatırken antalsan ber tertine haber başlıyor yaklaşık 0039'a kadar bu ekranlar takip neğişme seçin paylaşacağız benim ana haber bildirimimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızı e, şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar L haber haber TV Facebook tarka haber yayar haber Hamur Haber TV.tr.net kanalıma YouTube TV ve Kemer Tarik Mağaz değerli dostlar diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışacak olursak e, Pinterest'te Pinterest tarik haber. Tarik haber olarak yayınladığımız bir kolayda yayınladığımız bir kolay da... kanalımız Tarik Haber bize ulaşabilirsiniz. Yayında YouTube çamaşır yayın kanalımız Tarık Aper TV'den bir zile ulaşabilirsiniz. ister de Dostlar, like kanalımız Tarık Haber TV'den bir sene ulaşabiliyorsunuz. Twitch'de kanalımız Tarık Haber TV'den bir ulaşabilirsiniz. Değerli Dostlar... Eğer dostlar Twitter'da sesli odalarda yayındayız. Twitter kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Güzel dostlarca sosyal medya kanalımız non-lay da yayıncayız, non-lay kanalımız da ve tv'den bize ulaşabilirsiniz. 0-0-0-40'a kadar bu ekranlardayız. E, <gülüyor> i̇lk haberimize geçiyoruz. Kritik hamlenin ardından Bu arada büyük hareketlilik yaşandı. BDK'dan finansal istikrar destekleyici yeni adım geldi. Dolarda sert hareket yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve denetimi kurulu BDK finansal istikrarın güçlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar adımlarına karar verdi. Karar sonrası dolar teride sert hareket yaşanma işleri detaylı Finansal istikrarı Destekleyici Yeni Adım Geldi Dolarda Sert Hareket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Karar sonrası dolar tide sert hareket yaşandı. Üçte i̇şte detaylar. Yapılan yeni duyuruya göre bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetimi tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakli varlıklarının altın dahil Efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat, Türk lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakli varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'unu aşması. Durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakli ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, hapsi yönde bir kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak. Yakılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından yayınlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki söz konusu tespit edilen pozisyon açı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakli ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi. Yabancı para nakli varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin kredi başvuru tarihi itibarıyla mevcut yabancı para nakli varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son bir yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakli varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve tahmüt etmeleri, söz konusu beyan ve tahmüdün banka tarafından kontrolünü sağlanmasını temilen şirketlerin her ayın ilk 13 günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakli varlıklarının Aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında yabancı para nakli varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz Alış kurunun kullanılmasına karar verilmiştir. Dolar'da sert hareket. bunun açıkladığı yeni karar sonrası dolar. Türk lirası karşısında %4 bin üzerinde değer kaybı yaşadı. Bu 17-38 lira seviyesinden 16-48 lira seviyesine kadar indi. Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve Merkez Bankası yetkililerinin sözleri yönlendirmeleriyle döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi. Yurt içinde ise bunun arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın ECB düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti. Analistler Gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105 bin direnç, 103.9 destek konumunda bulunduğunu bildirdi. İtalyan bankadan dolar yoğunluk. Dolar fiyatı için yatırımcılar tüm dikkatlerini yapılan açıklamalara çevirirken, Unicredit Reserç analistleri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını agresif şekilde devam ettirmeyi planladığı ortamda Amerika Birleşik Devletleri dolarının 2022'nin geri kalan bölümünde de önde gelen para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam edeceğini öngördüler. Ancak analistler, Amerika Birleşik Devletleri dolarında gelecek yıl hafif şekilde aşağı yönlü bir düzeltme yaşanmasını beklediklerini de ortaya koydular. Bununla döviz piyasası stratejisti Roberto Naliç yaptığı değerlendirmede FED'in faiz artırımları aralık ayında sona erdikten sonra daha az güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri doları öngörüyoruz. Kısmi bir düzeltmenin 2023 yıl son bölümünde daha belirgin olmasın, FED'in 2023 4 çeyrekte para politikasını gevşetmeye başlamasını bekliyoruz diye konuştu. Bu nitredik, Euro-Dolar paritesinin 2023 4 çeyrekte 1,12 seviyesine kadar yükselmesini bekliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dar gelirdiler için... Averiş bitememiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 0 0 kadar bu ekranları ister izleyenler. Daha gelediler için konut açıklaması geldi. Bambaşka bir döneme gidiyoruz. Daha için konut açıklaması geldi. Çevreleşecek ve iklim değişikliği bakanım Murat Kurum. Milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli olup da ev sahibi olamayan tek bir vatandaşımız kal, kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye, aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz dedi. Bakan kurul söz verdi. Dar gelirliler için konut açıklaması. Çevre... Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar, konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızın mutlu etmeye, aşkla, şevkle, hazimle devam edeceğiz dedi. Bakan Murat Kurum, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen kara Ağaç millet bahçesi, ilk fidan dikimi ve toplu açılış törenine katıldı. Tören'e Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Zadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Barış, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Baş Değilmen, Toti Başkanı Ömer Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan bakan kurup bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını dile getirerek bu ziyarette de Isparta'ya boş gelmediklerini, güzel haber ve müjdelerle geldiklerini bildirdi. Toplam yatırım devre 311 milyon lira olan 23 dev serin açılışını Isparta'da gerçekleştirdiklerini kaydeden bakan kurul, kara Aç millet bahçemizi de ilk planlarıyla buluşturacağız. Açılışını yapacağımız tüm projelerimiz, yatırımlarımız, yeni millet bahçemiz Ispartalı kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun dedi. 81 ilde arı gibi çalışıyoruz. 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Büyük Türkiye hedefiyle bir yolculuğa çıktıklarını hatırlatan kurup, bugün olsun, Büyük Türkiye'ye giden yolların taşlarını milletimizle birlikte döşemek için arı misali, karınca misali ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde çalışıyoruz. Vatandaşımızın ne derdi varsa bu sorunları gidermenin gayreti içinde oluyoruz. Her projemizin, her çalışmamızın merkezinde de bize alın teriyle, emeğiyle katkı veren, destek sağlayan insanımız var. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız var, sizler varsınız. Şehirlerimizi, milletimize duyduğumuz bu sevgi ve inançla geleceğe hazırlıyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, alt ve üst yapı çalışmalarından çevre koruma projelerini, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar çalışmalarımızı her alanda aralıksız sürdürüyoruz. Ispartamızın da doğal, tarihi, kültürel değerlerine değer katacak çevresiyle, doğasıyla uyumlu projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede son 20 yılda, şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptı. Bakanlık olarak ise 4 milyar liralık proje üretti, üretmeye de devam ediyoruz diye konuştu. İklim dostu yeşil dönüşüm noktasında çalışmalar yaptıklarının altını çizen kurup, bu doğrultuda Türkiye'de şu anda 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 millet bahçesi projelerinin olduğu, bu bahçelerden sinin yapımını tamamladıklarını kaydetti. 5 Millet Bahçesi Isparta'ya toplam büyüklüğü 273 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projelerinin olduğunu belirten bakan kurup, Altabey Millet Bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştu. Senil Kent Millet Bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Bugün bir başka Millet Bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaaç Millet Bahçemizin ilk planlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta'mızın tam merkezinde 30 bin metrekare alanda kuracağımız bu millet bahçemizde doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız. Millet bahçemizde çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, millet kırathanesi ve yeşil havlu, gezinti yolu ve oturma alanları inşa ediyoruz. Ayrıca bakın burada görmüş olduğunuz ve 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi dar binası da millet bahçemizde tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak bir planlama yaptık. Yine millet bahçemizin olduğu alanda bulunan su kinesi, lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Bu garda hatıralarımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu projeyi tamamlayacağız ifadelerini kullandı. Bakan Kurup, Kuleönlü ve Eğirdirde'de millet bahçeleri projelerin tamamlandığını söyledi. Bakan Murat Kuru, bugüne kadar TOKİ başkanlığıyla Isparta'ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4.204 konut, 105 köy ile içerisinde hastane, okul, milletbahçesi, bahçesi, cami ve dükkanlardan oluşan 3.162 sosyal donatıyı kazandırdıklarını kaydetti. Yeni konutlar yapıyoruz. Isparta'ya şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1.360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatıları en hızlı tamamlayacaklarını ifade eden bakan kurup, bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta'mızı, yeni konuklarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu'da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61-6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çın'ın mahallemizde tam bin konut inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu konutlarımızın tamamını hak sahibi bin Ispartalı ailemize teslim edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, bereketli dükkanlarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Dar gelirliler için konut yapmaya devam edeceğiz. 150 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta'ya iki projede toplam 236 konut daha inşa ettiklerini dile getiren Bakan Murat Kurup, Aksu'da 94, Eğirdir'de 142 konutumuz hızla yükseliyor. Ekim ayında bu konutlarımızı da sizlere teslim edeceğiz. Tabi Isparta'mıza, Ispartalı kardeşlerimize yeni konut müjdelerimiz de var. Bugün itibariyle Sütçiler ilçemizde 124, Aksu ikinci etapta 159, Hatabey 3. etapta 250, Gelen Dost 3. etapta 204, Senir 100, Gönem'de 71, Keçiborlu'da 340, Merkez Kule önünde 200, Isparta Merkez'de 1350, Yalvaç'ta 200 konut olmak üzere toplamda 3000 konutluk projemizi başlatıyoruz. İnşallah tüm konut projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak Ispartalı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye, aşkla, şevke, hazirine devam edeceğiz dedi. Kurum, daha yaşanabilir bir şehir için Isparta'ya yönelik alt ve üst yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi. 98 proje tamamladı. Isparta'ya bugüne kadar İller Bankası eliyle yatırım değeri 600 milyon lira olan 98 projeyi tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kuru, bugün yine İller Bankamızla 228 milyon lira yatırımla tamamladığımız, şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından olan kapalı pazar yeri, kamu hizmet binaları, çevre düzenlemeleri, kent parkı, yeraltı otoparkı, kanalizasyon, içme suyu hattı, atık su arıtma tesisleri, Güneş enerjisi santralleri, seyir terası ve yol düzenlemesi gibi 22 devam. Eselimizi de yine sizlerle birlikte hizmete alıyoruz. Şarkıta raç çarık çiçek namlı grup atık su arıtma tesisinin ve Evdiril ilçesi sarıgliste iki atık su arıtma tesisinin yapımında artık sona geldik. Ayrıca merkezde damgacı sokakta 10 il olmak üzere 18 binada sokak güzelleştirme projemize devam ediyoruz ifadeleri kullandık. Evdiril günü. Merkezde üzüm pazarında devam eden sokak sağlıklaştırma projeleri için belediyeye 6 milyon lira destekte bulunduklarını kaydeden bakan kurup, şu anda doğal sit alanı olarak korunan Eğirdir Gölü'nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini özel çevre koruma bölgesi olarak ilan etme çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Bambaşka bir yükseliş dönemine giriyoruz. Atılımcı, girişimci, yatırımcı rızla Türkiye öyle bir konuma geldi ki, Yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasında diyen bakan kurup, iklim değişikliğiyle mücadelede en ön sıralardayız. İşte son olarak, Enerji Bakanlığımızla birlikte, 18 ilimizde devletimizi ay 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazimizi güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açıyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında Allah'ın izniyle bambaşka bir yükseliş dönemine geçiyoruz. İnşallah bu projeleri arttırdığımızda kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye'yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız. Bu hedefimizden hareketli ülkemizi, şehirlerimizi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, insanıyla geleceğe taşıyacağız. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek için milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa, milletimiz bizden nerede olmamızı istiyorsa biz, orada oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Milletimize verebilecekleri bir şey yok. Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarının altını çizen bakan kurup, işte bu güçlü motivasyonla yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Ufka ve ufkun da ötesine gençlerimizle, Milletimizle birlikte yürüyeceğiz ve hayallerimizi gerçekleştirmek için durmayacağız. Biliyoruz ki yuvarlanan taş yosun tutmaz. Ayağına taş değmesinden korkanların, hatalet kuyusuna düşenlerin, milletin değerlerine yabancı olanların, bu ülkede çakılı tek bir çivisi, dikili tek bir ağacı bulunmayanların, milletimize verebileceği, sizlere sunabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin yarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize dev eserler vermeye, sevgiyle harman olmuş bu toprağı işlemeyi, istikbalimizi aydınlatmaya devam edeceğiz dedi. Yola devam diyecektir. Isparta'yı Akdeniz'in bu zarif goncasın, vatan ve millet sevdasıyla, benzeri olmayan bir gül bahçesine çevireceklerine değinen bakan kurup, biz milletimizle, Akdeniz'le, Isparta ile masmavi gök kubbenin altında daha nice yollar kat etmeye devam edeceğiz. Allah sevileni sevenin duasıyla korunmuş, dualarınızı eksik etmeyin. Ben biliyor ve inanıyorum ki, bizleri duasıyla kucaklayan aziz milletimiz AK Parti'ni, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kere daha takdir edecek ve rekor bir oyla, size durmak yok, sizinle yola devam diyecektir şeklinde konuştu. Rol model projeler. Süreyya Sadi Bilgiç ise bakan kurumunun Isparta'ya her gelişinde heybesinin dolu geldiğinin altını çizerek, yapılan projelerin her biri Türkiye'de rol model oluşturabilecek projelerdir. TOKİ inşaatlarımız devam ediyor. Isparta açısından bakıldığında gurur verici projeler yapılıyor diye konuştu. Konuşmaların ardından Keçiborlu ilçesinde TOKİ konukları hak sahibi 5 aileye anahtarları teslim edildi. Yapımı tamamlanan projelerin kurdelesi bakan kurum ve protokol tarafından kesildi devam Ana sayfaya dönmek için tıklayınız daha Tıklayın yeni adım dolarda sert hareket BDDK duyurdu unut kreledilerinde yeni dönem. <gülüyor> haber haberültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 00 40'a kadar bu ekranlardayız bu maaşızan kapıda herkes bunu konuşuyor fiyatlar artacak mı işte ve alım gücünü etkiler mi zam sonrası fiyatlar yükselir mi gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok merak edenlerin başına geliyor çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bilgin memur emekli ve asgari ücretler için alınacak karara haftaya açıklayacaklarına duyurmuştu peki maaş artışları tüketim fiyatlarına nasıl yansıyacak işletlerdir finans finans ekonomi memur emekli maaşları ve asgari ücrete zam geliyor Peki maaşlara zam sonrası fiyatlar artacak mı? İşte cevabı. Memur, emekli maaşları ve asgari ücrete zam geliyor. Peki maaşlara zam sonrası fiyatlar artacak mı? İşte cevabı. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Yapılacak zam enflasyonu ve alım gücünü etkiler mi? Zam sonrası fiyatlar yükselir mi? Gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok merak edilenlerin başında geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Mem emekli ve asgari ücretliler için alınacak kararı haftaya açıklayacaklarını duyurmuştu. Peki maaş artışları tüketim fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte detaylar. Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz zamlı ve asgari ücrete yapılması gündemde olan et zamla çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün beklenen açıklamayı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada zamla ilgili oran verdi. Bakan Bilgin, Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki %37'dir. Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız diye konuştu. Peki maaşlara yapılacak zam, günlük tüketim fiyatlarına nasıl yansıyacak? Enflasyon daha da artar mı? alım gücü daha da düşer mi? Haber Türk yazarı Abdullah Rahman Yıldırım konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar. 6 aylık enflasyon belki %40 %40'lara gelmiş olacak. Enflasyon üzeri zam da o zaman mevcut maaşlar için %40'ın üzeri olacak. Asgari ücret 4253 lira. Bunu uzun vadeli dolara çevirerek yapalım. Bu 3183 dolar yapıyor uzun vadeli ortalaması bu bu yılki asgari ücretin inmiş olduğu ücret 245 dolar asgari ücret düşmedi dolar yükseldi enflasyon yükseldi alım gücü düştü dolar bazında 383 doları tutturmamız için asgari ücrete yüzde 56 zam yapmamız lazım dolayısıyla hükümetin yaklaşımı da buna yakın kredi hesaplama yapılacak zam başka enflasyonu tetikler mi? Ücret enflasyon sarmalı denen bir gerçek var. Bilinçli tüketiciler artacak fiyatları sorgulayacak. Ama ne kadar yaparsak yapalım sorgulama işini yapmayanlar çoğunlukta olacak. Enflasyon, enflasyonun tetiklediği ücret artışları, ücret artışlarının tetiklediği enflasyon. Böyle gidecek. Enflasyon artı kur artışı, kur artışı artı enflasyon. Sarmal seçime kadar devam edecek. Alım gücümüz düştü. Evet. Türkiye'de yaşıyoruz. Milyonlarca insan çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyoruz. Niye kendi kendimize eziyet ediyoruz? Asgari ücret bütün ücretleri yukarı çıkaracak. Bırakalım otomobil ve ev almayın. Bunlar ücretli kesimin alacakları şeylerden çıktı. Türk işin açlık sınırı denen bir şey var. 4 kişilik aile için 6017 lira. Yoksulluk sınırı 19602 lira. Buna göre ölçüp ve adım atmak lazım. Ben şunu anlıyorum, hükümet gereğini yapacak. Memur artı kamu çalışanlarının sayısı 5-3 milyon. Maaş ve ücretleri artırılacak. Asgari ücret de artacak. Asgari ücret bütün ücretleri yukarı çıkaracak. Türkiye'de eleman açıl sorunu ortaya çıkacak. Bu şartlarda alınan maaşlar insanların geçimini zorlaştırıyor. Eski alışkanlıklar ve tüketimler yapılamıyor. Barınma sorunu ortaya çıktı. Hükümet de sorunu tespit etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dar gelirliler için konut açıklaması. Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir... Ama böyle devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. Asgari ücret ve Temmuz için flaş açıklama geldi. Hem tarih hem oran verir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya Bilgin'den... Bilgin Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yap, yapacaklarını duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca asgari ücreti ek zamla ilgili dedikkat çeken ifadeler kullandı. Görüşmelerini sürdür, sürdürüp belirten Bakan Bilgin alınacak kararı önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu. Finans, finans, ekonomi. Son dakika Temmuz zamlı ve asgari ücreti ek zamla ilgili flaş açıklama. Bakan Bilgin canlı yayında hem oran hem tarih verdi. Son dakika Temmuz zamlı ve asgari ücrete ek zamla ilgili flaş açıklama. Bakan Bilgin canlı yayında hem oran hem tarih verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz ayında yapılacak zamlar için son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacaklarını duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca asgari ücrete ek zamla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Bakan Bilgin, alınacak kararı önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu. Son dakika, milyonlarca çalışanın gözü Temmuz zamlı ve asgari ücrete yapılması gündemde olan ek zamla çevrilmişken, beklenen açıklama çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Memurun Temmuz zamlı yüzde kaç olacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Sorularına yanıt arayan kamu çalışanları, Bakan Bilgin'in açıklamalarını dikkatle takip ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada zamla ilgili oran verdi. Bakan Bilgin Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde kır. ve gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız diye konuştu. Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız diye konuştu. Bilginin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Biz %50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutulduk. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 53 milyon kamu çalışanı bu düzenlemeyle ek haklara sahip oldu. Kamu çalışanları nefes alacak. 3600 ek gösterge konusuna da değinen bakan bilgin konuşmasında 3600 ek gösterge meselesini yakından takip ediyorsunuz. Başlangıçta 4 gruba verilen bir meseleyi biz bütün çalışanlara yaydık. 5-3 milyon kamu çalışanı ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduk. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak dedi. Bilgin Türkiye 5% üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam yaratıyor. 7% büyüdüğünde 1 milyon istihdam yaratıyor. Geçen yıl Türkiye 1,4 milyon istihdam yarattı. Çözüm yolu ekonominin büyümesini artırmakta. Biz bütün bunları sosyal politikalarla desteklemek zorundayız şeklinde konuştu. Enflasyon farkı ne kadar? TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini yıllık bazda beklentilerin altında %73,50 olarak açıkladı. Böylece memurların maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 oldu. Mayıs anket döneminde %2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi ise Haziran ayı için %3,77 oldu. FİK'in açıkladığı %35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisiyle Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen %377'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı. Ancak kesim zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Haziran ayı enflasyon oranı ise 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Bakan Bilgin açıkladı. Milyonlarca memurun beklediği haber geldi. İşte hesaplara yatacağı tarihi. Ocak ayında ne olmuştu? Memur ve emeklinin maaşına bir ocaktan geçerli olmak üzere son altı aylık, Temmuz Aralık döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde Ocak ayı toplu sözleşme zamına yüzde iki ilave yapılmış, böylece toplam zam yüzde 39 çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor. Emekli ve memur zamları, dolar, sosyal yardımlar, stokçılık. Bakan Nebat'ı tek tek açıkladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dar gelirliler için konut açık. Bu haber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. Taraflar merakla bekliyordu. Canlı yayınlanıyordu. Fenerbahçe... Son dakika abone ol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Különü'ne Jorge Jesus'un getirmesinin ardından Likon Hennecu ve Armindo Bruma transferleri tamamlanmıştı. Sarıla Cüertler'in geride bıraktığım sezonunda Fatih Karagümrük forması aşkışa geçen ve dikkatli üzerine çeken Emre Mor'un transferini bitirdiği öne sürülmüştü. Karagönük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama geldi. Son dakika Emre Mor Fenerbahçe'ye mi geliyor? Süleyman Hurma açıkladı. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Lincoln Henry'e ve Armindo Burma transferleri tamamlanmıştı. Sarı geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla çıkışa geçen ve dikkatleri üzerine çekilen Emre Mor'un transferini bitirdiği öne sürülmüştü. Karagümrük Başkanı Süleyman Burma'dan açıklama geldi. Emre Mor Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, Lincoln Demir'e ve Armindo Bruma takıma katılmıştı. Dinamo Kiev ile oynanacak olan şampiyonlar ligi ön elemesinden önce transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine birçok oyuncu gelmişti. Sarı Lacivertlilerin geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkışa geçen Emre Mor için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığını iddia edilmişti. Süleyman Burma açıkladı. Karagümrük Başkanı Süleyman Burma, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili TVT spor açıklamalarda bulundu. Kimseyle anlaşmadık. Teklifleri değerlendirdiğini belirten Burma, Emre Moruka satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimseyle anlaşmadık, imza atmadık dedi. Ramsey'den vazgeçtik. Harun Ramsey transferi için konuşan Kara Gümrük Başkanı, Harun Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. D. Bahçe ve Beşiktaş. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. bu yüzdenmiş her şeyi açıkladı. Fenerbahçe'ye gitti. Son dakika haberine göre Galatasaray 3 artı birlik yıllığına transfer olan ve yarın sözleşme almaya hazırlanan başarılar Sofer Abdülkerim Bardakçı plaj açıklamaları bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu ancak sarı kırmızıların anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu Galatasaray tercihinin Sevin resmen açıkladı. Bardakçı Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi. Galatasaray. Son dakika, Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı. Son dakika, Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı. Son dakika haberleri, Galatasaray'a 3-1 yıllığına transfer olan ve yarın sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakçı, flash açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu ancak Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu, Galatasaray tercihinin sebebini resmen açıkladı. Bardakçı, Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi. Abdülkerim Bardakçı Son dakika haberleri, Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile bir bir yıllık sözleşme imzalanmasının ardından takıma yapılacak olan takviyeler merak ediliyordu. Sarı Kırmızılılar İttifak Ford'in Konya Spor'da başarılı bir performans gösteren Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yarışa girmişti. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile 3-1 yıllığını anlaşmaya vardı. Oyuncu için 3-3 milyon euro bon servis bedeli ödeyeceği öne sürülen Sarı Kırmızılılar, Bardakçı'ya 25 Haziran Cumartesi günü resmi imzayı attıracak. Transferin Gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakçı ise flaş açıklamalarda bulundu. Konya Spor'a veda eden 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tercihinin sebebini de duyurdu. İşte Abdülkerim bardakcının sözleri. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğu, büyüdüğüm memleketi. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konya Spor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabi buradan vurup bir sevinçle ayrılıyorum. Galatasaray'a transfer olma sebebi. Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'la bir bir yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakçı, Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydu. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak diyerek sözlerini noktaladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bunun attı, Herkes havi. Ana haber süpürterimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. Kaç hektar zarar gördü? İşte yangının bilançosu. Değerli ziyaretler. Marmaris Yangın'ın evliliği son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştık. Bakan Kirişçi Marmaris'te 4 gündür süren yangınlarda toplam 4.500 hektarın zarar gördüğünü açıkladı. Marmaris'te kaç hektar zarar gördü? İşte orman yangınının bilançosu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Marmaris yangınıyla ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Bakan Kirişçi Marmaris'te 4 gündür süren yangınlarda toplam 4.500 hektarın zarar gördüğünü açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında yaklaşık 4500 hektar alanın yandığını söyledi. Bakan Kirişci, 72 saat dolmadan çalışmaları tamamladıklarını ve olumlu seyirle beraber sabah saatlerinden itibaren gelinen son noktayı paylaşacaklarını ifade etti. Orman Genel Müdürü Bekir Bey de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan afet koordinasyon merkezinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada 1169 aracın da yer aldığı açıklandı olumsuz bir durum olmadığını gördük toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum dedi 4 binası 500 hektar zarar gördü. Bakan Kirişçi, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu. Net olarak burası tamamen yanmış denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saatte olmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Şu an itibarıyla. Orman Genel Müdürü Bekir Bey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan bir metre daha ilerlemeden bugünü kapattı. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'den Son haber bürtüremiz devam ediyor yaklaşık 00 40 40a kadar bu ekranlardayız. Cum başkan Erdoğan'a idam çıkışı geldi değerli izleyenler. Son dakika göre Cum başkan Erdoğan Marmaris'te 4 gündür süren yangın bölgesine önemli aşırımalarda bulundu. Son durumda açıklayan Erdoğan yangının büyük ölçü, ölçüde kontrol altına aldığını duyurdu. Yangını çıka çıkaranlarla ilgili değerlilerde ben bende Erdoğan'dan dikkat çeken idam çıkışı geldi. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesinde dikkat çeken idam açıklaması. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te dört gündür süren yangın bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Son durumu açıklayan Erdoğan, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yangını çıkaranlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'dan dikkat çeken idam çıkışı geldi. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te dört gündür devam eden orman yangını ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında orman yangın yönetim merkezinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de hazır bulunduğu açıklamada Erdoğan, Marmaris yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının büyük boyutlara ulaşması engellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris ilçesi Hisarönü mahallesinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.20'da gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleşti. Anında müdahale yapıldı. Ve her an çok güçlenerek bu süreci devam ettirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engelledi. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydi Kemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bütün ekiplerimize çalışmaları sebebiyle şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 4587 personel sahada görev yapıyor. 405 araziöz ve 2202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 tonlar, 1169 araç bu yangın sürecinde görev yapmıştır. 61 hava aracı ile bu yangın da görev aldılar. AFAD'ın kompresinde 261 araç görevlendirildi dedi. Yardım Teklifleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangını için gelen yardım tekliflerini de açıklarken, Romanya ve İsrail'den hava aracı yardım teklifinde bulunulmuş. Kendi araçlarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada Azerbaycan'dan teklif yapıldı. Bir uçak çalışmalarda yerini aldı. Tabii bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti dedi. 344 kişiye barınma hizmeti. AFAD'ın koordinesinde 26 sivil tonum kuruluşundan 393 personel 47 araç geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Herhangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla toplam 135 personelle müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Yangınlar sırasında toplam 131 hane 4135 kişi bir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 3144 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen ailelere 288 bin TL yardımda bulunmuştur. Şu an gerek kara ve havadan çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar Vahit Bey. Süleyman Bey hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. Ve bu süreci devam ettirecekler. Ben de tüm arkadaşlarımıza, tüm sivil vatandaşlarımıza milletim adına çok teşekkür ediyorum dedi. Büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dalaman'dan gelişinde helikopter ile yanan saha üzerinde yaptıkları incelemede küçük ölçekli dumanlar gördüklerini belirterek, Dalaman'dan helikopterle gelişimizi yaptık. Herhangi bir bir yerde bir şey var mı baktın. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır. 4000 bin hektarı buldu gözüküyor. Bu 4000 bin hektarın kontrol altına alınması ile bir taratan ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu sıkıntıyı gidereceğiz. Çambalı ormanlarının yüzde 50 kısmı zarar gördü. Bunların zararlarını gideririz dedi. İdam çıkışı Bir gazetecinin, Orman yangınıyla ile ilgili kişinin gözaltına alındığını belirterek, ormanlar yakıldığı zaman caydırıcı cezası olmalı mı sizce, şeklindeki sorusu üzerine, Erdoğan, bu kişinin tutuklandığını belirtti. Erdoğan, gazeteciye, sana sorsam sen hangi kanattesin, diye sordu. Gazetecinin, caydırıcı bir cezası olmalı şeklindeki yanıtı üzerine Erdoğan, şöyle konuştu. Ben de aynı kanattayım. caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idamamı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yapıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor? Onlar dayanıyor. Adam, affedersin içmişle geliyor. Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım. Ne demek bu ya? öyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kaç hektar zarar gördü? İşte yangının bilançosu. İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular. Olayın şokundayız. Haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor. Yaklaşık 0040'a kadar bu ekranlardayız. Değil Elmas ve Terim'le dalga geçmişti. Dev kulübe gitti değerli izleyenler. Son dakika beni ve Galatasaray'ın yeni sözleşme teklimi kabul etmeyen ve Kısa Kırmızı'lı ekipten ayrılan Bartu Elmas'ın yeni durağı Fransız oldu. bir ekibi Marsilya 19 yaşındaki oyuncu kadrosuna katlanışları Bartu'nun önümüzdeki Marsilya'nın B takımında 4. Lig'de oynayacağı duyuruldu. Son dakika... Burak Elmas ve Fatih Terim'i eleştiren Bartu Elmas'ın yeni takımı açıklandı. Son dakika haberleri, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Bartu Elmas'ın yeni durağı Fransa oldu. Ligue bir ekibi Marsilya, 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kalktığını açıkladı. Bartu'nun önümüzdeki sezon Marsilya'nın B takımında, 4. ligde oynayacağı duyuruldu. Bartu Elmas Son dakika haberleri, Galatasaray'da Burak Elmas döneminde sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Bartun Elmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de kiralık olarak formasını giydiği Marsilya, geçtiğimiz sezon Avrupa Liginde ve Süper Ligde sadece birer dakika süre alan ve sarı-kırmızılı ekibin kontrat teklifini kabul etmeyen Bartun kadrosuna kattığını açıkladı. 4. Ligde oynayacak. Galatasaray altyapısından yetişen ve alt yaş gruplarındaki performansıyla göz dolduran isimlerin başında gelen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Fransa'nın 4. liginde yer alan Marsilya B takımında oynayacağı duyuruldu. Burak Elmas ve Fatih Terim'i eleştiren gönderiyi beğenmişti. Bartu Elmas, Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas ve eski teknik direktörü Fatih Terim'in eleştirildiği bir fotoğrafı beğenmişti. Elmas'ın bu hareketi, Sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Abdülkerim Galatasaray tercihinin sebebini açıkladı. Cesus çılgına döndüğü oyunda ana haber bülteni devam ediyor. Yaklaşık 0 0 kadar değerli dostlar. Febaçay'ın Galatasaray transfer olduğu değerli izleyenler. <gülüyor> İNG Basketbol Süper Liginde play-off yarı finallerine ve yeni sezonu daha iddialı bir Girmek isteyen Agnes Pistolis yönetimindeki Galatasaray, Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan journey Florida'u transfer ettiğini duyurdu. Son dakika Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer. Bir bir yıllık sözleşme imzalandı. Son dakika haberleri. Geçtiğimiz sezon Renevle Basketbol Süper Ligi'nde playoff Yarı finalinde elenen ve yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Andreas Pistolisi yönetimindeki Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jehrile Floyd'u transfer ettiğini duyurdu. Son dakika haberleri, geride bıraktığımız sezonun ortasında başantrenörlük görevine Andreas Pistolisi getiren Galatasaray Nef erkek basketbol takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pivot Jehrile kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe bekoda forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile bir, bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Floyd sarılacı Verti takımda geçen sezonları mevzu basketbol Süper Liginde 12, Türk Hava Yolları Avrupa Liginde de 14 müsabakada forma giydi. Lipte 4,8 sayıp, 3,2 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Floyd. Avrupa Liginde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribalunt üretti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'de bir devlet. Herkes büyük şok yaşadı. Direksiyon başında içeri kaçmak zorunda kaldılar. Değerli izleyenler. Esen Yurt'ta ehliyetsiz genç ortalığı birbirine kattı. Video çektiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden dikkatsiz sürücü aracıyla kaldırıma çıktı. Yaşanan kaza ise saniye saniye kameralara anbeğen yansıdı. Ehliyetsiz sürücü video çekerken ortalığı birbirine kattı. Esen Yurt'ta ehliyetsiz genç ortalığı birbirine kattı. Video çektiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden dikkatsiz sürücü aracıyla kaldırıma çıktı. Yaşanan kaza ise saniye saniye kameralara yansıdı. Olay dün sabah saatlerinde Esenyurt-Doğan arası bulvarında yaşandı. İddialara göre ehliyetsiz bir genç direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Şans eseri dikkatsiz genç kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken Kaza anı an kameralara yansıdı. Direksiyonu kırınca dükkana girdi. Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Çok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar. Kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti evet. olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu. Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım diye. Çocuk da, ehliyetim evde gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık dedi. İlle, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de. Ama haber bütelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar değerli dostlar. Ve saatlerimizde 00.40'ı gösteriyor ve bu demek oluyor. İyi anlıyorsunuz. Haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alın. Reklamlara tıklayarak bize de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak değil. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.